Hayır sen böyle olmayacaksın. Sana bir gözlük giydireceğiz. Evet. Hayır Gözlük. Başka neler var? Ha sadece bu var. <gülüyor> <gülüyor> Okey. Çok okay ya. <gülüyor> bakalım. Aa böyle saçma bir Türk e, komedi aksiyon filminden çıkmış herhalde benziyor. Yakışıklı olduğunu diyor bize. Neredeydi bizim Carmen'den mesaj var. Carmen gezdirilmek ve özel davranılmasını istiyor. Ara onu. Arayalım. İnşallah bizi terk eder de artık Carmen'i çekmeyiz. Hayat ya ölü ya da hapishaneye düştüğüne emindim. Bütün işlerim iptal <gülüyor> oluyor. Gel, gel diyor. Bir saat, bir saat içinde geri geldi. diyor. Tamam, Carmen'e de ite çıkacağız. Evet, aboplarım. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve hoş geldiniz. GTA 4'e Carmen için şöyle güzel bir araba çalalım ha. Ha, o değil, o değil. Onu çalma. Niko, şunu çal. Evet. Hiçbir şey yok. Bu, bu, bu, radyodan çalıyor bu ses şu an. Radyodan çalıyor bu ses şu an? Ben şöyle karmene giden bir şey ayarlayayım. öleceğiz sanırım bugün de. Umarım ölmeyiz ama öleceğimizi düşünüyorum bugün. Evet, e, hoş geldiniz aboplarım GTA 4'e. Geçen bölüm benim için oldukça keyifliydi e, çekmesi. Umarım sizin için de oldukça keyifli olmuştur izlemesi. E, uu, bu neresi burası? Polis arabaları nereden buluyoruz? Hemen yukarıda, hemen evimizin yukarısında. E, şu köşede buluyoruz. Bunu hatırlasın herhalde ama hatırlamayacağım. Çok belli yani onu hatırlamayacağım. Bir görevi değil o zaman. Bir date ile başlayalım, bir randevu ile başlayalım. Romantik meselelerle girelim bu bölüme. Evet. Ee, şey ee, sormak istiyordum. Acaba böyle GTA'lar dışında veya Rockstar Games oyunları dışında başka neler ee, oynayabiliriz kanalda? Ya yapmayın ama ya! İnsanları dışarı çıkacağım ben bu arabayla ya! Neyse neler <gülüyor> oynayabiliriz. İşte dediğim gibi Rockstar Games oyunları dışında belki böyle bir... ...hep aynı şeylere dönmemek için, böyle küçük küçük farklılıklar olması için... E, ...hangi oyunlar aynı vibe'ları verebilir... E, ...belki... ...Yakuza falan isteyebilirsiniz veya... ...daha böyle bir, çünkü biraz da sanırım hafif oyunları seviyoruz, böyle sinematik... ...çok ağır, dramatik, sinematik vibe'lardan çok... ...biraz daha sandbox... ...doğru mu söylüyorum, öyle... E, ...oyunları e, taşıyan kitleyiz o yüzden... Bilmiyorum bu aralar düşünüyorum acaba neler olabilir diye böyle aralarda GTA'ların arasında serpiştirilecek ki daha oynamadığımız seyirler var tabi. Ee, e, bir ara Vice diye %100'e gireceğiz, GTA 5 %100'e gireceğiz. Ama hali hazırda GTA 5 isteyen arkadaşlar var Onu, onlar şeye bakabilir. Lütfen oraya bakın abi bu kanalda playlistler denen bir şey var. Oynatma listeleri var, önceden bitirdiğimiz oyunlar var. Siz 5 yıldır kanalı izlemediniz diye ben o 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım değil. Yaptık yani aralarda çektiğimiz ettiğimiz oyunlar oldu. Ha baştan döneceğiz tabi ama Day'te gitmek için çok kötü bir patika seçiyorum şu an arabaların arasından. Umarım arabanın hafif çizik olması karma için sıkıntı değildir. Neyse böyle işte yani böyle oyunları da oynayacağız. O yüzden ee, hangi oyunları şey yapıyorsanız ee, güzel olabilir diyorsanız ee, lütfen yorumlarda belirtin. Ee, sadece belirttiğim bu tür özelliklere sahip olması gerekmiyor. Kendi kafanızda nasıl şeyler varsa onları da dediğim gibi seve seve belirtmek geldik sanırım. Aynen. Carmen burada mı? Hedefe vardık. Öyle park edeceğim. Yani. Çok doğal çünkü bu park etme. Gerçekten öyle park etti. Merhaba bebeğim. bebeğim... Sözümü kestim şu an. Okay, tamam, aldın diyecektim ama Carmen ile takılın bir yerlere gidin. Hamburgerciye mi gidelim, Carmen? Yo, gidelim bari şuraya. Bu auto'yu beğendim. bende. Aptal şeyler aldım ve... Oha be. bir Gözümü beğenmedin, beğenmedi. Aha, buradan çıkmalıyım diyor. Başka bir yere gitmeliyim diyor. Liberty State? City'den değil. Los Santos'a gitme bebiim. Los Santos çok tehlikeli. <gülüyor> benim gibi bir kız orada çok fazla şey yapabilir diyor. Ve çok fazla insan Los Santos'ta bir şeyler yapabileceğini düşünüyor. Ama yapamıyor. Ben bilmiyorum. Yani sadece daha iyi bir yere taşınmak istiyor. O kadar. Daha iyi bir değil de. Anladım. Ben hemşireyim ama bunları yapamıyorum diyor. Paramaz. Ben bunların şeylerini tercüme etmekle uğraşmayacağım. Ee, gözümüzü beğendi. Ayak şey gözümüzü beğenmedi. Ayakkabımızı beğenmedi. Kazamızı, pantolonumuzu falan beğendi. Arabamızı beğendi. Ben de şeydim yani. Beğenmeyecek herhalde kazağımızı, ha gözümüze laf etti yani bu ilişki yürümez hocam. O gözle laf edilmeyecek. Senin bunlar da bir takım iletişim problemleri. Hayır, ben gireceğim oraya. Evet hocam. Ver bakalım. Verdim mi vermedim lan şu an? Eksildim eksilmedim? Para çok merak ettim ama. Eşkiş. Şu... Seni mesela şuradan aşağıya düşüremedim ya, düşüremedim. Çok düşürmek istedim. Sonra ben de bir korktum. Acaba başka şey? Of. Bu araba çok güzelmiş soldaki. Orayı aşağı düşürmeye çalıştım, istedim. Daha doğrusu çalışamadım çünkü çok da ee, buna Şey yapmadım Teşebbüs ha. Kelimeyi hatırlayamadım Türkçe değil Kadın da manyak arabayı Dili gibi sürdüğüm zaman onun hoşuna gidiyor Benim de hoşuma gidiyor ama onun da gidiyor. Okay, şimdi gidiyor Okey şimdi Gel bakalım bebeğim Yine sarhoş bir şekilde edeceğimiz, yapacağımız şeyler. Burası güzel bir şey diyor. Şuraya bir yere oturalım. Anladım. Evet, Carmen kendi tarafında dönüyor. Benim etrafımda dönecek. Ooo, elimde tabi bence elimdeki şeyi yapmayayım. Bence yürüyebilirsin, Niko. Niko, elimde olsun. Elimdeki o silahla buradan gezmezdim abi. Sarhoş bir şekilde. Beni havaya soktun bebeğim diyor. Bebeğim kendimizi ilk önce arabanın içine sokalım da. Gerçekten sonrası daha şey ya. Hatta boş ver direkt taksi varsa taksi çağıracağım. Geri dön Carmen mi? Bebeğim geri dönemiyorum şu an. Fiziksel olarak bu yeteneğe sahip olmayabilirim yani şu an. Bebeğim buraya gelebilir misin acaba? Carmen... Aşkım içeride mi kaldım? Nerede ya bu? Azıcık kendimize geldik oh. Ha gel bakalım. Artık yürüyebiliyorum benim. Gelişme gösteriyoruz bak ilişkimizde ilerleme var. Sen çok ilerleyemiyorsun gibi şu an. Lütfen altta, Lütfen gel. Lütfen gel. Polisler peşimde düşecek birazdan. Parmağını eve götür. Hemen hemen hemen. Hem de yani hemen. Oradaki hemen hemen yani. Polis. Abi nereden biliyorsun? Hemen iç geçip sürdüğümü ya. Yani evet. bir Belki bir pub'un hemen yanından çıkıyor olabilirim. Abi belki şimdi içeride. Ya i̇çtim ama sen nasıl anladın? Kokusu oraya kadar geliyor mu gerçekten? Ne içtiysek artık, ne kadar içtiysek Brezil, herif. Hadi kaybettik onları kaybettik. Sarhoş bürekleri bunu yapabileceğimize inanıyorum ben. Merke bebeğim. Teşekkür ediyor ya. Te Polisleri peşimize attığın için teşekkürler bebeğim diyor. Ya teşekkürler her ilişkide bunu yaşayamazsın bak. Of. Biraz sonra büfeden geçeceğiz. Ben yani şöyle müsait olan yerlerden... Hey! Açık göze bak. Al bakayım kim açık göz? Al bakalım kim açık göz ha? Ya benim en açık gözü. O açık gözlüğüm çok uzun sürmeyebilir. Çünkü gerçekten biraz sonra gözlerim kapanabilir. Ha, şunlara bak. Arkalarını falan çarpmışlar. <gülüyor> Merhabalar memur Bey. Nasılsınız bugün? Aa, şuna bak. Aa, şuna bak. Aa. İlerlesene oğlum. Aha, aha. 20 aldın ha. Mersin-Adana Otobanına benziyor. Buranın yapısı. Hani biri bir sürücüler dahil öyle. Hadi, okay. Çarptık mı? Yok göpbeğim, çarpmadık. Sadece çeşitli nelerler yapılıyor şu an. Nereden gördünüz abiciğim ya? Ben saruşum ve sen arabayı mı çarpıyorsun diyor. Ya ben de saruşum. Çok bir şey fark etmeyecek. Oo oh, ooo oh, oh, oh. memur bey memur bey hayır hayır, hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Evet evet şu an çok doğru sürüyorum ben bu araba eminim. Hala bir yıldız olduğuma inanamıyorum. Carmen'in evine gidelim. Çünkü o evde polislerden kurtulabiliriz. Nasıl bir mekanizma dönüyor bunun arkasını bilmiyorum. Bebeğim evinde var hiç bilmiyorum ama. O arabadan dumanlar çıkıyor. Ben şuradan kestirmeden gideceğim. Eve çok az kaldı. Lütfen bırakın bizi ya. Eve döneceğiz bak. Bitireceğiz her şeyi. Ayrılacağız da yani. Yok artık bundan sonrası yok. Bak şuraya gideceğiz ve ayrılacağız. Ben de arabadan ineceğim Arabamla ayrılacağım. Arabayı buraya bırakacağız. Gerek yok, gerek yok benim. Geldik eve. Evet aşkım az önce söylediğim her şey bir yalandı. Onlar sadece polisleri şey yapmak için de acaba yukarıya gidip biraz da içelim mi? Carmen içeride seni istiyor diyor. Okey. Aradım. Şimdi bir takım korku filmleri izleyecekler, korku oyunları oynayacaklar, çok korkup bağıracaklar yani korkudan bağıracaklar. İspanyolca korku filmleri izliyorlar. Korku türlerini kendilerine konuşuyorlar. Değil de bakalım. OK. Hayır hayır hayır. Yok öyle bir şey. Nasıl ya? Hala polis beni mi kovalıyor? Beyefendi hani bizi... Evet polis kanmadı şey olayımıza. Carmen'in evine gidince ayrılacağız olayımıza kalmadı. affedersiniz. Ama ben ne yapacağım? Phil Bell yerine Francis McGrady'nin yerine gideceğim. Çünkü o da polis ve onunla bazı işleri halledileceğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki bu arabanın oraya sağ salim şekilde varacağını düşünmüyorum. Ama elimizdeki araba bu. Dayından geldik bu arabayla, o yüzden bu yeterli olacaktır. En azından gittiği yere kadar götüreceğim. Doğuracağım da hızlı gideceğiz. Hadi bakalım. O can bir korku sürveyne dönüşecek her şey. Bu aralarda bayağı bir korku hikayesi yazdığım için artık hep ona alıyorum. Oh, iyi kurtardık. Arasında böyle zor manevlara falan yapınca kendimde gurur diyorum. Vaa wow be bir oyunda araba sürebiliyorsun sen diye. Evet. Gerçek de böyle sürerim ben zaten. Her şeyi korku filmine bağlayıp uslaca manevralar yaparak inanılmaz keyif alıyorum ya şu an. Son gazlı yere gidip böyle GTA 4'ün yoğun trafik ayarlarında araba sürmekte inanılmaz keyif alıyorum. Oh. Şu bir de şeyden de gurur duyuyorum. Ben arabayı canlı tuttum. Ay. Okey hala canlı. Hala canlı. Hala yaşıyor. Hala bizimle. Gök bey hiçbir sıkıntımız yok şu an sizinle. O yüzden takir oluyoruz. Umarım bu araba düzelir falan. Bilmiyorum görev buraya girerken. Belki tamir mi edilmeyecek mi? Öyle mi kalacak? Kötü olur bu bizim için. Bir de Francis'nin arabasını alırız, okey. Okay. Yeah. okey. Her defasında korkuyorum ya. Her defasında böyle bir şeyler çıkacak diye... ...arabayı yanlış bir yere toslayacağım diye. Aha da geldik. Efendim, Dwayne. Nico, Dwayne. Hey man, tamam, hadi gidelim. Okey. Kırma abi. Doğru düzgün bir şey. Okay. Okey. yanına gidiyoruz. Şehrin diğer tarafına gideceğiz. Yani Dwayne şuradaydım abi. Bir metre yanındaydım şeyin. Hocam sen de kendi kanla mı Ne yaptın? Canla mı Ne yaptın ya? Francis McCrary'nin hemen dibindeydim. Ama dibe böyle son anda aradı. Arkadaşlarım da beni böyle arıyor. Okey arayabilirsiniz. <gülüyor> yani yakın içerisinden bahsediyorum şu an. <gülüyor> Rastgele kişiler arıyor böyle. <gülüyor> ben güzel günlerde öyle oluyor ya. En keyifli gecelerde öyle oluyor planlanmamış. Ani gelişen geceler, günler, keyifler, anlar falan, etkinlikler. Bir onu yapmak. Az önceki şekilde taksiye vurmak çok keyifliydi. Ben süreceğim ya. Böyle dümdüz süreceğim abi. Gaza basarak süreceğim. Hiç dikkatli dikkatli olmayacağım. Çarpmadan götürmeye çalışacağım ama çarpacağımı biliyorsunuz. Bunun başarıyla sonuçlanmayacağını biliyorsunuz siz de. Ha. Okey buradan dönmem lazım. Hiç arabamın kıçıyla başka bir arabaya böyle bir darbe vurmamıştım. Bunu da yapmış oldum. Hayat bugün de güzel. Yani ters şeritli giriyorum şu an tabii ki. Umarım burası ters şerit değildir. Diye sanki. Yok öyle. Ters yerit burası. Olsun. Korna çalmama gerek var mı şu noktada? Aynen geldi zaten. <gülüyor> bu manyak ancak Nico olabilir diyerek geldi. Arka mı bineceksin? Koştur. Koştur zahmet. Bir zahmet. Şey yaptık. Hadi hocam çabuk ol. Gidelim hocam. Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Ya buraya gideceğiz ya da buraya. E, buraya gidelim bari. Daha şey. Daha... Hayat zor. Asla örnek birisi iyicisi olmadım da. Hapishanede bu terapiye gidiyordum diyorum. Çocukluğumu falan şey yaptım. falan yaptım. o Anladım. Aile travmalarını anlatıyor şu an. Hocam ben terapisti de değilim bunu biliyorsun değil mi? İyi. Tabii ki istediğin gibi anlatabilirsin bunları ama. Ben böyle şeyler konusunda yardımcı olamam yani ben bir savaş gazisi falanım. Suçluyum ben araba falan çalıyorum. Ben seni rahat etmek için şey yapmıyorum hocam. Aradın takılalım diye bana takılalım dedim. Ben böyle sürüyorum arabalayı. Bunlar benim muazzam şoförlük yeteneklerim. Ya bunu böyle kabul edeceksin ya da boş vereceksin. Niko zaten böyle sürüyor deyip en başta aramayacaksın. Ya bir şekilde dört tekerleğimizin üzerine düşebiliyoruz. Hayat bu işte, hayat böyle bir şey. Hocam arabalar çarpıp durma diyor. Ya abicim bir... bir... yapmayın ya. Bir şikayet edip durma ya. Hah müthiş çok iyi. Dönerken de buradan bir araba çalıp döneriz ya. Müthiş. Baksana açık büfe gibi. O. Oh. O kadar hapishanede kaldıkça diyor sen de istiyorsun diyor. Sen istiyor yani diyor. Okey. Birlikte mi gireceğiz şimdi? Bunu mu yapıyoruz? Abicim, sen gelmiyor musun? Nico, I Elenmene bak. İsterin arkadaşını görmeye gidersin. Anladım. İçeride 2 saniye durduktan sonra geri çıktık. Beni da bırakır mısın diye. Geçerken başka bir yere uğrayacağız hocam ya. Eee neyi alalım? Nasıl bir araba alalım? Gel ulan şunları atlayalım zaten. Oh mis gibi. Mo çey, motorcuların motorunu çalalım gel. Öleceğiz bugün. Bugün ölümüme sıradık. Bugün de herkesin beni dürtücüyü tutmuş ama hep öyle oluyor. Ve bir hafta boyunca hiç şey yapmıyorsunuz. Eve takılıyorsunuz. Siz de okeysiniz. Herkes de okey. Bir hafta sonra herkes dürtmeye başlıyor aynı anda. Ha, hayat böyle güzel. Böyle keyifli. Sizler dışarı çıkınca neler yapmayı seviyorsunuz? Değerli happlarım. Sizin sevdiğiniz aktiviteler neler? Kendinizi, Kendi kendinizi dışarı çıkarıyor musunuz? Ben yapıyorum arada sırada. Böyle bir kahve almaya gidiyorum, Küçük bir tatlı yemeye gidiyorum, kitap alıyorum, yanıma dergi alıyorum, dergi okuyorum. Okey. Motor çarpacağız sandım, çünkü <gülüyor> ölürüz yani böyle bir hızla gider, gider giderken çarparsak. Neyse ben öyle kitap alıyorum, dergi alıyorum, tatlı yerken kahve içerken onları okuyorum. Bazen böyle çay içmeye çıkıyorum, caddede izliyorum falan öyle bir. Yani. Oh. Ve bazen çalışmak için çıkıyorum. Bir şeyler yazıyorum, ediyorum falan. Bir şeyler tasarlıyorum. Benim falan izliyor. Öyle. Benim yaptığım şeyler bunlar. Bu arada diyet yapıyorum yine. Yine takılalım diyor. Tamam takılırız abi. Sen rahat ol. Okey. Oyun kaydediliyor. İyi bakalım. Artık gidebilir miyiz? bir Roman mı şey yapacak şimdi? Francis McRae'ye motorla gidiyoruz. Ben bir suçluyum diye daha fazla bağıramazdım herhalde. Yani bunu erken dönüşler yapacağız ve dümdüz ilerleyeceğiz. Benim dediğim gibi her zaman ölme şeyimiz var, ihtimalimiz var motorla giderken. Of. Bu o kadar çevik değil ama ya O kadar hızlı ve çevik değil bu motor Çok ağır bir motor ve sanım sadece gösteri motoru Yani böyle ses çıkartmak için Gösteriş yapmak için falan biraz daha uygun Var mı aramızda motor şey Böyle bir Böyle bir motoru olan şey yapan yani bunları bilen Bu biraz daha böyle keyif motoru yani Onu demeye çalışıyorum aslında Öyle görünüyor en azından Bir örnek verecektim. Keyif ve daha verimli kullanımı olan araçlar, objeler, eşyalar arasında ama veremedim. Şu an aklıma gelmedi. Net bir şekilde var. Uu, geçebilsem aslında geçeceğim. Ne bu? El bombası mı bu? Kaç tane var? Ha evet 3 tanesini birilerini öldürmeye çalışırken harcamıştım. Yani selam ben geçiyorum buradan izninizle. Gerçekten geçtim. İşte gerekli yokmuş yani. Çoktan orada olurdum şu an ama. Geçmek isterim. Böyle bunu yapmış olmak istedim. Çünkü bu kendi içinde bir başarı hissi uyandırıyor. Bir keşif hissi uyandırıyor. Ben oradan geçerim evet. Yani cıpla tam, tam motor geçerken yavaşlayayım da bana çarpsın. Diyerek bir hamlede bulundu. Merhabalar memur bey. Her şey normal şu an. Of. Oh. Ve sonunda kan kardeşler. Ooo. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I if you care, found out. Well, I had found out. Jesus. You know Derek's not well. E? No. no. He's sick. <gülüyor> was. He's laf attın hocam. E. What he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Hocam E Him threatening to talk to a journalist oh. about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. Mm-hmm. cop with a famous snitching traitor for a brother. Ah. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this, not this. Uh, You've got the big problem then. Me? We, my friend. We. You stop it. Snap <coughs> yeah, just? Snap just? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him a mi? Tragik! O! Ne? Ne? Güzel bıyığını keseceğiz şimdi senin. Lancet'teki Courtyard Park'a git. İyi bari ben... Çünkü şu herifin tam şey tipi var değil mi? Gitmen tipi var yani. Suikastçı tipi var. Gal, kaçıl. Efendim dedik. I think I think you the Anladım. Uff. Of, İlginç bir seçim bizi bekliyor. O okay, Derek bir veya e, Francis'ı öldüreceğiz. Francis komiserliği oynuyor. Derek hiçbir şey. Derek öldürürsek Patrick bir ihtimalle şey yapacak. Bize çıkışacak edecek falan filan. Francis'ı arıyor. Francis, hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Sounding like I got no choice. One McCreery brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the pillars around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Hoo hoo hoo. ne zaman konuşursa aklıma metruk imirutuş geliyor ya. İyi. Metro Last Light serisi. Metro 2013'ün serisini yapmıştık zaten değil mi? Metro Last Light serisini de mi yapsak böyle çok? namaz canım çekti. Girdim ben oyunu normalde de. Nereden gideceğiz ha Anladım. Kan kardeşleri Anladım. İkinci defa yine böyle bir şeyden çıkıyoruz. Derrick, Bro merhaba. I'm sorry about how life out for you. Hazır olduğunda Derek veya Francine işini bitir. Ne konuşuyorlar acaba? Evet ya o Niko denen şerifsiz gerçekten de şerifsiz abi. O kadar kaba, o kadar hayvan gibi ki yani onu ardından çıkarmamız gerekiyor aslı yani oluyor. Sürekli parayı isteyip duruyor ya sürekli zorluk çıkarıyor bir şeyi anlatıyorsun anlamıyor ba temiz bir şekilde anlatıyorsun gayet sade bir Türkçe, İngilizce kullanarak anlatıyorsun anlamıyor <gülüyor> Öyle diyor evet, hocam um, Bir tanesi Öyle böyle falan uyuşturucu ama sen de şerifsin tekisin ama yani sen de komiser olacaksın ama Sen komiser olursan çok güzel şeyler geçebilir elimize. Aman bunu vurmakta çok da şey gelmiyor çok Ah. Okey Çatıdan ayrıl ve mekandan uzaklaş elimi hemen tabancaya alayım hocam tabancadan da vuramazsın ya böyle bir şeyi Yok yok ben vurmadım ben çatıları temizliyordum elimdeki tabancayı temizliyordum böyle dipçili şey yaptığın zaman daha kolay oluyor Motor motor motor motor motor motor hiç şüpheli görünmüyoruz bu motorla Öfff. Fransızı çıkarmış olduk ve gerçekten zorlandım yani. Oyun kaydediliyor. Güzel. Ya arayacak birisi var mı peki? Ha. Deliki arıyor. Şişt. Uyum. Uyum. Uyum. İyi o zaman, gidelim, Bill Bell'e gidelim bir de son olarak. Yoğun bir direneyimdi ya. Yani hiç şey yok tabi, duygusal bir bağlayıcılığı yoktu da. Dedim, ulan Francis McCrary'i vursam şey, Francis McCrary hayatta kalsa belki komiser olur. Komiser olsa daha güzel getirileri olur falan bilmiyorum. Böyle bir farklı farklı şeyler döndü kafamda. Ama seçimimizi yaptık, para aldık mı ya bunun için? Bizim bunun için hayvan gibi para alıyor olmamız lazım böyle öyle böyle değil. Çok ucuza çalışıyoruz ya gerçekten çok ucuza çalışıyoruz ya. Ömür sizin böyle bir ömür boyu. Ne oluyor lan? Haa arabayı durdurdu okey. Böyle bir süre ya arabadaki ya şoför bana bir şey yapacak yapmayacak falan filan çok böyle korkarak bakıyordu bir polise bekleyeceğinin davranışı değil yani. yani. Şöyle gideyim böyle kenardan kenardan. Call ha, anıları canlandı. Çap çap çap Oh. Güzel ha motorla gidiyoruz ve daha e, ölmedik. Bunu umut veriyor gelecek hakkında. Bunu bu söylevinizin bunu baştan hatırlatayım bir şeyimiz. Oyunda motor kullanmak azıcık zor. Çünkü motor böyle çok ilginç hareket ediyor. Buna Selam elimdeki tabancayı aldırmayın lütfen. Bu böyle bir Yimiş bu silah ya. Ya güvercin vurdum en çok ya. Ne oldu ya? Güvercin vurdum ya. sadece şuradan geçiliyor mu? Geçilmiyor. <gülüyor> ah, hep beraber. Kaçın dostum, kaçın. Motorlu birisi geliyor, kaçın. Efendim peki. Be Hard, the Anladım ben böyle düşünüyordum zaten ben de. <gülüyor> Anladım. Anladım. Alın cenazeye mi gidiyorum? Oğlum, göreve gelmiştim ya. Neyse, okey o zaman. Ne, ne diyeyim? Ee, şuraya gitmemiz lazım. Çünkü orada... Ha, dur bakalım, yok. Efendim, Kate. Hi, hey, hmm. Evet. Anladım. I Cenaze için eve dön, takım elbiseni giy ve Perseus'tan veya Perseus'tan yenisini al. Anladım. Evin ee, evim buradaysa o zaman rikdim. Daha mantıklı. Merhaba hocam. Tersiyetten gittiğin farkındayım ama evim yakın. Evim hemen buradaymış. O yüzden oraya gideceğim. Ben bu eve girmiş miydim ya? Sarılmış girmedim mi? Bu yakadaki ev. Hadi bakalım. Ya gerçekten Polisini birisini mi kovalıyor? Gidelim bakalım. Şu şu silahla gideceğim. Ben vurduğum silahla gideceğim cenazeye. Ulan tamam, verdikleri apartmana bak. Allah kahretmesin benim evim daha iyi şu an. Gerçekten benim evim şu an daha iyi. İnanılmaz ya. Gelbirleri kullanılmam bile inanılmaz. Şurası neresi? Böyle girilmiyor bile. Benim evimde girilebilen odalar var en azından. Ee, üstleri değiştirmek için değil. Yok takın elbise giyeceğim. Gözlükler, pantolonlar. Şapkalar mı? Şapkan mı var? Anladım. Böyle girememeliyim bence canazaya. Takın yok mu abi? Okey bu iyi. Bence böyle giderim ben takın elbiseye. Bir takım ölbiseyi diyorum. Bir de böyle gideriz. Sen o silah tutuyor musun ya? Silah, silah tutmuyorsunuz sayarım evet. Küçük küçük sanrıya sendromlarını burada da şey yaptık. <gülüyor> Cenazeye motorla gideceğim. Bunu değiştirmedin mi? Bu olmuyor mu yani? Bu şey değil mi? Daha iyi bir şey mi giymem gerekiyor? Tabancayla gideyim. Cenazedeki güvenlik görevlileri falan. Şimdi güvenliği sağlıyorum. Okey mi? Yoksa bu da mı okey değil? Değil sanırım. İki tane şey arasında gidip geliyor muyum şu an? Ayakkabılar, ayakkabılar tabii ki değiştir ya. Ben diyorum ne oluyor? Oğlum şöyle bir doğru düzgün bir ayakkabın yok. Ben kaç tane ayakkabı aldım? Ulan güzel ayakkabımız yok mu? Heh. Ha kiliseye git cenazeye katıl anladım. Okey tamam Be benim atanmış. Ayakkabıları değiştirmeden geliyorum. Kiliseye motorla gideceğim. Vrn vrn diye sesle çıkacak. Cenaze başlarken, ölmek. Cenazeye giderken bizim cenazemizi kaldırmasınlar. Bence yaparız. Murmur kilitliyemeyiz, okey. Çok korktum düşeceğim diye çok korktum. Marmaray'dan geçiyoruz şu an öyle düşün. <gülüyor> İlginç ben yapıyorum ama bir şekilde hallediyorum ya. Güzel çok hoşuma gitti bu olay. Ha evet burada sanırım hani silah skillleri falan yok yani. Sunrasta'daki bir sürüş skill'i, silah skill'i falan Seksapel gibi bir şeyler yok bu oyunda. Bir yol hoş giyimin yarattığı farklar oluyor. Şey diyecektim. İşte bu oyunda e giyiminle bir fark yaratıyorsun diyecektim ama Sunrasta'da da giyiminle mi bir fark yaratıyorsun. Bakalım. Nerede lan bu kilise? Hı, hemen dibimizdeymiş. Oooo, cenazıya peşinde polisle birlikte gelsem çok komik olur ama yani. Polisin cenazesine. Polis. Hadi bakalım. That is God put us Patrick sen misin ana? The Hayır Patrick bu zaten o anladım. Anladım. Aha. Bir fatiha. <gülüyor> Lan ne şerefsizsin be, gelip bir şey yapıyorsun. Onlar? Aa. Aha önünüzden araba geçti. Hiçbir şey olmuyor. Haha <gülüyor> ıskaladınız şerefsizler. Gelin gelin gelin. Ne? Arnavutları halletmek için pak Abi. Yeni tabancalarımı nasıl buldunuz ha? Yeni tabancamı nasıl buldunuz? Hocam cenazeye baskın yapıyorsun. Şerefsiz hiç şeyin yok mu lan? Al bakalım. Al bakalım. O yeni tabancamı çok beğendim ha. tabanca halledebiliyorum her şeyi. Wow wow wow wow şunu ha al bakalım şerefsiz seni <gülüyor> şerefsiz seni gelin <gülüyor> gelin gelin ayın bundans adam aşağı atıyorsun Dönmeyeceğiz. Şu an şu an cenaze arabasını. Tabutu mezarlığa götür. <gülüyor> <gülüyor> cenaze yapıyoruz. İnanmaz. <gülüyor> Gel bakalım ne oluyor? şerefsizler <gülüyor> sizi. something are you suggesting Ooh. that I'm a fucking cop I thought that you would know better than that no you dumb European fuck I've had my brother Francis it was a joke hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother you know I'm still not that fond of the guy even in his death. I guess that's what turning cop will do to a fraternal uh -huh. relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard, and Gerald is behind bars, all that guy left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. You <laughs> Tell yourself you did it. Hocam sıkıntı yok. Rah <gülüyor> hey Francis, nasılsın bro, iyi misin? <gülüyor> Francis bir azıcık e, kapı açtık bro. Şey yapmasın diye hava diye orada havası kalırsın ha. Sıcak kalırsın orada. Gideceğin yer belli ne de olsa. Hey, <gülüyor> Ya bak! Çok... Hareketli bir cenazenin oldu. Sıkılmazsın o bir tarafta. Hocam geldik, geldik. <gülüyor> Kapak gerekmiyor abi. abi. Bir tabut kapağı falan. <gülüyor> bir arada ağaç keselim hemen oradan şey yaparız. Anladım. Anladım. Anlaşıldı. Ben öyle Ben öyle söyleyeyim. Francis' ve Pekki'im için. Ben Tamamdır. Önce bir ayrılalım tabi diğerlerinden. Beni de alsana lan. Beni de, al. Beni de al. Beni de al. Beni de al. Oğlum. Neyse. Neredeydi lan? Bu elfin şeyi. biz gördüm. Oh lan. Neyse boşver. Tamam buradan. Bu şekilde şey yaparız. damızı buradan ederiz. Evet. Değerli hafabılarım, değerli dostlarım çok teşekkür ederim. GTA 4'ün bu bölümünde de e, Niko ve bana katıldığınız için Francis'in cenazesine katıldığınız için e, muazzam keyif alıyorum ben. Bu oyun oynamaktan sizlere sunmaktan. Umarım siz de kadar izlemekten keyif alıyorsunuzdur. E, öyle. Ee, yorumlarınız ve like'larınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, açıklamalarda bir takım e, başlıklar, konular, linkler var korku oyunumuz hakkında yaz. Efendim bir durdurmayın Shoutroom'u be! Hey Joe McCreary'i korku oyunu, korku hikayeleri Instagram, Twitter sayfaları bana oralardan ulaşabilirsiniz. Discord falan falan hepsi aşağıda arkadaşlar. Sonraki <gülüyor> videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.